Evet, hepinize merhabalar. Bugünden itibaren YouTube'da Hayatımız Arapça etkinliği çerçevesinde artı Arabik'ten sizlere haber başlıkları sunacağım. Ee, evet, bunlardan bir tanesi Türkiye ülkemiz Türkiye tescil ediyor kaydediyor 80 vefat 80 vefat ve Sebahafin ve hemsine isavetin celettin bir filooz Corona Corona virüsü ile ilgili 80 vefat ve 7857 yeni vaka tespit ediyor tespit ettiğini belirtir. İlan etti duyurdu. Vezâretü es-sahhat-ı-türkiyeti Vezâretü türkiyeti Türkiye Sağlık Bakanlığı tescil tescilini semanine vefâti seksen vefat ve seb'atü alafin ve semanüme ve seb'atü ve yeni vaka tespit ettiğini duyurdu. Bir firoz corona, korona, virüsü ile ilgili fi saatte akhira son 24 saat içerisinde. Demek ki son 24 saat içerisinde 7857 vaka ve 80 vefat tespit edilmiş. Bir diğer haber başlığımız sevgili arkadaşlar Hazretün Ardıyetün e, deprem yani yer sarsıntısı Tadribu vuruyor. Sevahil sahillerini agarbi Türkiye, Türkiye batısının sahillerini vuruyor. Darabet vurdu. Hezzetün ardiyetün yer sarsıntısı yani deprem bir kuvvetin şiddetinde, kuvvetinde arba 4.1 derece derece ala mikyas Richter, Richter ölçeğinde göre 4.1 derece şiddetinde bir yer sarsıntısı vurdu. Nereye vurdu? Sevahil sahillerini, Vilayeti Muğla, Muğla sahillerini, kıyılarını vurdu. Bu Muğla nerede? Cenub-ı Garbi Türkiye. Güneybatı, Türkiye'nin Güneybatı bölümünde bulunan Muğlas kıyılarını Richter ölçeğine göre 4.1 şiddetinde yer sarsıntısı ya deprem ne yaptı vurdu. Bir diğer haber başlığına bakalım sevgili arkadaşlar. Türkiye bu da bizim için iç açıcı bir haber. Türkiye Tülin'i ilan etti Türkiye duyurdu elbette e, başlangıcı birer fiy kuyudu korona korona kısıtlamaların kaldırılmasını duyurdu tedriciyen aşamalı olarak matla mars marsın başından martın başından itibaren tedrici olarak aşamalı olarak kaldırılacağını duyurdu. E'lene ilaneti Vezir-i sıhhat Türk Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, Fahrettin Koca inne biledehu ülkesi Setebde'u yani şehirler, ülke başlayacak. Biref'el kuyudi, kısıtlamaların kaldırılmasına başlayacak. El mefrudate, farz kılınmış, yürürlüğe konmuş. Fi itar mükafehati, viruz korona. Korona ee, virüsü mücadele safhasında konan kısıtlamaların tedrici olarak tedriciye kaldırılacağını duyurdu. Bi hasbi evda kulli vilayetin bi hasbi göre evda durumlarına göre külle vilayetin her şehrin kendi durumuna göre kaldırılacağını duyurdu. İ'tibaren ne göre? Min matlay şehri Mars e, Mart ayının başlarından itibaren ezer mukbel, Mart nisan gelen Mart nisan başlarından itibaren kaldırılacağını ne yaptı? duyurdu.